Masal keyfi Güneşli güzel bir yaz gününden hepinize merhaba. Umarım keyfiniz iyidir. Biliyorsunuz masal keyfi artık her hafta sizlerle birlikte olacak. Sürpriz yeni bölümlerimizden önce kutu açılımlarını sizinle paylaşmak istemiştik. Geçen bölümlerde de bundan bahsetmiştik. Bu videoda Chelsea'nin asansörle elinden bahsedeceğiz. Bu evin montajını yapacağız ve Chelsea bebeğinin ve arkadaşlarının kutu açılımını yapacağız. Haydi şimdi kutuları açalım, bebekleri ve eşyaları inceleyelim. İlk Chelsea bebeğimizin pembe ayakkabıları var, üzerinde kalpleri olan mavi eteği var. Uzun sarı saçları var. Diğer bebeğimize geçelim. Chelsea'nin yaşlarında sevimli bir erkek çocuk. Üzerinde sevimli bir canavar resmi olan mavi tişörtü ve krem rengi şortu var. Aslında bu şortla tişört birleşik, tulum gibi ve mavi ayakkabıları var. Artık büyük kutuyu açalım. Bakalım içinde neler varmış. Gördüğünüz gibi bu bebeklerin birçok çeşti bulunmakta. Vay canına ne kadar çok parçası var böyle. Hadi tek tek alalım. Pembe bir kapımız var. Bu, asansörün montajının yapılacağı yan duvar. Çatımızın parçası. Bu, mutfağın arka planı olsa gerek. Çatının diğer parçası. Koltuk. Tavan ve çatı katının zemini. Vav! Wow, Birçok parça var. Neymiş bunlar acaba? Bu kutudan bu kadar çok şey çıkacağını tahmin etmiş miydiniz? Mutfağımız. Asansörün zemine Ve masanın üstü. Bakalım bu poşette neler var. Stansörün demirleri, kullanım kılavuzu. Burada evin montajının nasıl yapılacağını anlatmış. Bakalım devam edelim. Yapıştırmalar, sandalyenin arka kısmı, masanın ayakları, bu şekilde diğer parçalarımız. Koltuğun arkası, raf, asansöre takılacak olan sepet, yiyecekler, raf ve sandalye parçaları, ooo daha bir sürü şey... Şimdi de Chelsea'yı çıkartalım. Sarı uzun saçlarında küçük pembe bir toka var. Pembe eti ve pembe ayakkabıları var. Sevimli bir oyuncak ayısı var. Bu ayı çok güzel gerçekten. Barbie'nin Rüya ev dizisinde de Chelsea bu oyuncak elinden düşürmüyordu. hassas bebekleri çıkarttığımızda ve incelediğimize göre diğer parçaları da çıkarttığımıza göre artık montajına geçebiliriz. Montaja ilk önce fırın, tezgah ve buzdolabı ile başlıyoruz. Montaj bitince mutfak bu şekilde gözüküyor. Buzdolabının kapağını açabilirsiniz. Ayrıca fırının da kapağını açabiliyorsunuz. Asansör bu tarafa gelecek. Mutfaktan sonra yan duvarların montajını yapıyoruz. Şimdi de çatının montajını yapalım. Bu minik Barbie evinin asansörü var. Asansörünü bu düğmeden kilitleyebiliyorsunuz. Asansör kısmın montajını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi masamızın montajına geçelim. Masamızın ayaklarını takalım. Ne kadar da çok şey varmış öyle değil mi? İçeceklerimiz. Bu da koltuğumuz. Bu şekilde koltuğun arka kısmı. 2 adet masa için sandalye var. Sandalyelerimizin de montajını yapalım. Tabi montajı bu kadar kolay olmuyor. Hemen geçmeyebiliyor parçalar. Bazı yerleri kestim, bazı yerleri de hızlı çekim yaptım. Hemen takamasınız eğer üzülmeyin. Çad'sın ayakta durması için bir stand var. Bu standı aynı zamanda asansörde koyabiliyorsunuz. Sarı küçük tava var. Bunu isterseniz fırına, isterseniz dolabın içine takabilirsiniz. Etiketlere geçelim. Bir etiket fırının düğmelerine, diğer etiketi fırının alt kısmına, cam kısmına yapıştırıyoruz. Diğer etiketi de bayramımıza yapıştırıyoruz. Evet evimizin montajı bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi klasik şeyleri ben de söyleyeyim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Masal keyfi